Eğer izleyenler almış saniye günü hoş geldiniz. Günün özeti başlıyor. Dolar 17.71 euro 18.13 Altın 9.79.70 Borsa 2.511 Bitcoin 23.134 Günü üstelişte kapattılar. Ücretli yollanan kaçak geçiş cezalarına düzenleme geldi. Süreyi kaçıran 4 katı ödeme yapacak. Ankara'da yapılan bağımlılıkla toplük mücadele çalış çalıştığında TRT eleştirisi yapıldı. Alkol reklamı yapılıyor dedi. ABD iş krizi başvurular 8 ayın zirvesine yükseldiği denildi. Büyükada'da Sıtkı'nın tehlikesi yaşandığı plaja giden vatandaşların sağlığını tehdit ediyor. Yere geçtiğinden geçerken taksi çarpan kadın feci şekilde can verdi. Avrupa Merkez Bankası'ndan seneler sonra kritik karar çıktı. 2011'den bu yana ilk kez faiz arttırıldı. Bağcılar'da cesedi bulunmuştu. Kuzeninin kocası tarafından katledilen Pınar Damar'ın tabutunun üzerine gelinlik konuldu. Opa Futbol Lükleri'nin yayın, yayınlayacak platformlar kesinleşti değerli izleyenler. Aşk Botrum'da yaşanıyor. Bu Aydın'dan ayrılan Emir Sargül, Sibel Can'a döndü değerli izleyenler ve bu haberimize gün izlediğiniz sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.